Hastalığı geçiren kişilerin tekrar bu hastalığa yakalanması meselesi de son zamanlarda çok konuşuluyor. Ya da geçiren kişilerin belki toplumdan ne kadar izole edilmesi gerektiği kişisi. Şimdi bu iki sorunun da çok kesin cevabı yok aslında. Hastalığı geçiren kişi teorik olarak bir virüsü geçiren kişi ona karşı belli bir bağışıklık geçiriyor. Fakat bu virüsün bir mutasyon sonucu, Zaten ortaya çıkmış olabileceği düşünüldüğü için kendi içinde yine hastalık bulaşırken yapabileceği mutasyonlarla yine aynı kişileri tekrar hastalandırabileceği de ihtimal dahilinde konuşuluyor. Bununla ilgili de yine kesin bir veri bulunmuyor. Ee, hastalıktan korunmayla ilgili bütün geçer şeyler bu kişiler için de geçerli. Hastalığı geçiren kişilerin de yine doğru yaşamaya devam etmesi lazım. Yani kendisinden kendilerine bu konudan tamamen bağımsız hissetmemeleri lazım. Ayrıca o sürelerin uzayabildiğini biliyoruz. Birçok hastada birkaç haftaya kadar uzayan süreler olduğu için hastalık geçmiş gibi kabul ederek tamamen onu arkada bıraktım olarak düşünmemekte yarar var. Yine bu kişilerin ne kadar süre bulaştırabileceğinin de maalesef kesin bir cevabı yok. Bu 3 hafta, 4 hafta gibi düşünülen süreç bazı hastalarda belirtilerin uzaması, test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla daha uzun olabileceği düşünülmeye başlandı. Onun için de ee, bu konuyu da yine kesin cevaplamak şu an için mümkün gözükmüyor.